Merak ediyorum arzumda acaba toplumsal cinsiyet eşitliği açısından baktığımızda durum ne? Kadın çalışan, yönetici kadın oranları acaba nasıl? Bunları öğrenmek isterim ve ayrıca da toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için arzum olarak siz şirket olarak neler yapıyorsunuz? Eee biz eee Fırsat eşitliğini benimseyen bir markayız arzun olarak. E, şu anda şirketimizde toplamda yüzde 30 çalışanımız kadın. E, yönetici kademesinde yüzde 37 kadınımız var, yönetici kademesinde yüzde 33 çalışanımız kadın ve bu oranı e, aslında hızla yukarıya çekmek ve gerçek bir yüzde ya, 50 yaklaşımına yakalıyor olmak en büyük hedeflerimizden biri. Burada kadınların farklı bakış açılarına, stratejik değerlendirmelerine gerçekten de çok güvenen bir şirketiz. Her konuda onların da kendi değerlerinin farkında olmasını istiyoruz ve bunun için de çaba harcıyoruz. Orada hakikaten de belirli bazı bariyerler, kişinin kendi yarattığı, kadının kendi yarattığı bariyerler de olabiliyor. Bu anlamda yapamıyorum diyene yapabildiğini göstermek için mentorluk, koçluk, ihtiyacı olan eğitimler, bunun gibi bütün fırsat alanlarını açıyoruz. Hedefimiz gerçekten şirketimizin her kademesinde. Buna yönetim kurulu, icra kurulu, müdürler grubu bunların hepsinde aslında her kademede daha fazla kadın görmeyi istiyoruz. Ve bunun için de çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yakında bir şeye katıldık. Diversity Scorecard denilen Lead Networking bir scorecard uygulamasına katıldık. Türkiye'deki derecenizde çıkıyor olacak. Ben açıkçası Türkiye ortalamasının çok üstünde olduğumuzu düşünüyorum. Ama demin söylediğim gibi yeter mi? Yetmez. 50'ye kadar yolumuz var. Umarız o yolu çok kısa sürede kat edersiniz. Ve artık arzunda %50-50 eşitlik sağlandığı şekilde biz de sitemizde haber yaparız.